bugün 30 Ağustos 2022 salı Mars günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve sanatsal enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile koç burcundaki jüpiter arasında etkili olacak karşıt açı bazı duygusal dengesizlikler yaratabilir duygularımızı abartabilir kişisel isteklerimizi aşırı talepkar olabiliriz ilgi sevgi estetik ve konfor beklentilerimiz artabilir tembellik eğilimleri gözlenebilir başak burcundaki güneşle koç burcundaki jüpiter arasında etkileşen gergin açıda özgüven ve cesaretimizi abartılı bir şekilde gösterip gereksiz riskler almamıza neden olabilir Ego çatışmaları ve idealist yaklaşımlar maddi manevi stresler yaratabilir bugün her alanda dengeli ve uyumlu olmaya özen göstermeliyiz akşam saatlerinde terazi burcundaki ay kova burcundaki satürne üçgen açı yapacak gerçekçi hedeflerimize görev ve sorumluluklarımızı odaklanabiliriz Aile büyükleri ve otorite figürlerinin güven ve desteğini almamız da kolaylaşabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.